Bu virüsü insanların %90'ı bir şekilde tanımış. Enfeksiyoz mononukleosu, o küçük hastalığı diye adlandırılan hastalığın sorumlusu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bir kısmından sorumlu olan arkadaş. Herpes virüs grubunda Epstein-Barr virüsü, fakat üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bir tablonun yanında kanser ve multiple sklerozla da ciddi ilişkisi var. En sık olarak 15-20 yaş grubunda görülüyor. Fakat bu üst solunum yolu enfeksiyonunun bazı önemli farklılıkları var. Yüksek ateş özellikle ilk haftada farinjit ki bunun sorumlusu büyümüş iltihaplı dev vademcikler ve buna bağlı çok şiddetli boğaz ağrısı ki hastalar genelde en kötü boğaz ağrısı olarak nitelendiriliyor. Bakın mademcikler kocaman olmuş yutkunma problemi bile yaratabilirler ve üzerlerinde iltihap var. Bir de bunlarda şişmiş lenf vezi ekleniyor. Ve bunun yanında da önemli bir sıkıntı var karın ağrısı ve karın ağrısının sebebi de dalak büyümesi. Ona tekrar döneceğiz. Kan tetkiklerinde hani kansızlık, lemposit sayısında ve trombosit sayısında değişiklikler olabilir. Özel testli ile koyuluyor fakat ilk haftada da negatif çıkabiliyor. Genellikle bir haftada şikayetler yavaşlıyor, bir ayda da geçiyor. Antibiyoteye gerek yok. Destek tedavisi yeterli. Yalnız dalak büyümesinden bahsettik ya işte o maalesef tehlikeli. Çünkü bu hastaların %05 ila 1'inde dalak yırtılması söz konusu ve dalak çok kanlı bir organ olduğundan dolayı şoka girebilirsiniz. %9 riski var. Bir de şöyle bir durum var. Epstein-Barr virüsü ilk defa bir virüsün kanser yaptığının tespit edildiği virüs. Özellikle mide ve lenfoma da geçerli. Bu arada uzun dönemde multiple skleros ve bazı beyin hastalıklarında da ilgisi olduğu biliniyor. Fakat başka bir konu daha var. O da şiddetli yorgunluk yapıyor. 6 ay kadar sürüyor. Dolayısıyla kronik yorgunluk sendromu olan hastalarda sık görülüyor. Kanserde konusunda endişe etmeyin. Çok çok küçük bir şans var bu. Her Epstein var geçiren kişi kanser olacak diye bir kaydı yok. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.